benim gönüllülük yolculuğum. BZ310 kodlu topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında iki farklı yerde gönüllü olarak dönem boyunca görev aldım. Bunlardan birincisi bu dersi almadan önce Aralık ayında başladığım gönüllü stajımdı. Bu stajda ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar öğrencilere girişim teknolojileri öğretmenliği yapıyordum. Bu sürecin başında acaba başarabilir miyim? Ben zaten çok az şey biliyorum. Nasıl öğreteceğim? gibi Kaygı dolu sorular aklımı oldukça meşgul etmişti. Kısaş hocalarımın desteği ile derse gelmeden önce konuya iyice çalışıp hazırlandım ve bu sayede ilk deneyimim oldukça iyi geçmişti. Oradan edindiğim özgüven ile kendimi daha iyisi için motive ederek yaklaşık 6. ayıma girmek üzereyim. Şu an farklı düzey ve konularda ders verdiğim onlarca öğrencim var. Benim için tarif edilemez onur ve gurur kaynağı olan bir gönüllülük deneyimiydi. İkinci olarak bu ders çerçevesinde gönüllü olduğum BTE derneği gönüllüsü olmaktı. Kendi alanımın derneği olduğu için burada görev almak istemiştim. Gönüllü olduğum süre zarfı boyunca iki tane etkinlik gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi Türk tarihi Müzesi ve Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz Blok tabanlı makine öğrenmesiyle Türk Büyükleri etkinliği oldu. Bu etkinlikte mblog isimli bir uygulamada çocuklara atölye yaptırdı. Benim buradaki görevim etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında fotoğraf ve videoların çekimi ve bunların derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşmaktı. Paylaşımların kalitesi hakkında müziği yetkililerinden aldığım olumlu döntüler beni oldukça mutlu etmişti. İkinci ve son etkinlikte ise dernekte gerçekleştirdiğimiz blok tabanlı yapay zeka atölyesi, öğretmen ve öğrenciler etkinliğiydi. Bu etkinlikte ben öğretmenlere sunum yapmıştım. Beni oldukça heyecanlandıran bir deneyim olmuştu. Çünkü karşımda bu alana yıllarını vermiş hocalarıma bir aktarmak benim için stresli bir işti. Sunum sonrası hocalarından aldığım dönüşler beni onora eden türlerdi. Öğrencileri de aslında gönüllü stajımdan aşina olduğum gibi sunum ve konu anlatımı yapmıştım. Birbirinden zeki ve bilgi dolu bu çocuklarla da çok eğlendim ve mutlu olmuştu. Sözün özü benim için dört dolu geçen bir gönüllülük süreci oldu. Bu dersi ders olarak değil de sınıfça gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz bir topluluk olarak gördüğümden dolayı benim için oldukça keyifli oldu.